Arkadaşlar hoş geldiniz. yepyeni videoyla da beraberiz. Bugün arkadaşlar The Witcher Wild Hunt Hairs of Stone Diasis'in 5. veya 6. bölümdeyiz. Galiba 5. bölümdeyiz. Ama önce kısa bir duyurum var arkadaşlar, lütfen bunu izlemeden geçmeyin. Biliyorsunuz ki 4. bölümdeydi galiba. Yani bundan önceki bölümde biz bir sahilde uyandık Geralt olarak ve bize bir görev verdi. Görevde diyordu ki, hemen şöyle göstereyim. Heh. Ee, Oxford'un yakınındaki kulübeye git ve paralı, pardon bu şimdilik görevi, <gülüyor> pardon. Oxford'daki borsodu Müz müzayededeki evine git ve evin sahibiyle soruştur. Bu, e, bu görevde arkadaşlar. Bu, buraya gittim, soruşturdum, o zaman yayındaydık. Orada müzik çaldı, müzikten telif yedik arkadaşlar. Bu yüzden yayın kendi kendine kapandı, videoyu silmek zorunda kaldım. Yani 10 e, dakikalık bir bölüm vardı içerisinde, onu çekemedim, özür dilerim. kısaca hemen anlatayım, biz sahilde uyandığımız zaman o eve gidiyoruz. Ve bir tane adamla konuşuyoruz, işte e, diyoruz, ım, şu anki bizim görevimiz işte Oxford lambında neler dönüyor falan diyoruz. Adam da e, sen kimsin diyor, Witcher falan deyince bizi atıyor hemen dışarıya. E, orada bir sonra tam evden atarken e, Kara bir adam görüyor kapkaraymış Ben de tanımıyorum de Diyor ki bana e, Sana yardım edeceğim akşamleyin benle buluş diyor Para olayı diyor Ben de tamam diyorum e, Bu kadardı Bu 15 dakikalık bir bölüm vardı Hemen şunları çarpmadan gideyim yoksa dayak yiyeceğiz e, kaldığımız devam ediyoruz kısacası, e, şimdilik görevimiz arkadaşlar, e, Oxford yakınlarındaki kulübeye gideceğiz arkadaşlar, Parolayı söyleyeceğiz inşallah, Şimdiki görevimiz, hızlı yolculuk bekle bakın. Siz yolculuk yapmaya gerek yok, hemen ben bir Roach çağırayım. Ulan dur. E sizsiniz arkadaşlar. Ulan dur bir ya bir binemedik ata. E, bin aboneye geçtik arkadaşlar. Nasıl, nasılsınız iyi misiniz? 1000 e, abone çünkü cidden e, güzel bir şey ve bunu burada yapamazdınız tamam. E, yani bin abone cidden e, kalıcı güzel. Bin kişinin sizi sevip takip etmesi demek ki bu benim için çok güzel bir şey. E, o yüzden sizden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim yeniden. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim. Ben normalde bunun için saçım falan... Allah ya. Lan burada şey varmış. Neyse. İn kim şuradan. Ne oluyor? En sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Hiçbir şey. Lan at kaç sanat. At bir gider misin güzellem? Roj, bir sen git bir Roj, gelin siz şuraya, çünkü Roj'üm um korkuyor ve beni deli etmeyin. It, Öl oh, lan Şunu birazcık kısaltacağım. Lan yemin billah basmıyor, basmıyor, basmıyor, Q basmıyor şerefsiz. It ya, sana ne oluyor oğlum? bunu sharputuyorsun bugün ama? Bu ne Şerefsin canı bile gitmiyor ki. Günahkar şövalye ne Herhalde... Oha yalnız 33 seviye. Hacı. Of, of, of. efsaneydi be. Al bakayım şunu. Diğer günahkar şövalye nerede lan? Yar mı? Uyuyor. Tamam. Lan. lan dur uyuyor. Tam uyuyor lan. Şerefsiz köpek. Bir de günahkarsın yani. Sen öldün ki. Hadi. Şimdi sıçtım. Hadi öl. Uyy. Kaç gücünde ki? Bakalım kaç gücündeymiş. Envantar. Ne verdi bize? Bunu verdi. Hmm. Yani... Aslında gayet güçlüymüş ya, yalan da yok. istemiş. Ben bu kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Gömlek alırım. ama ne kadar... ...şey olacak emin değilim ama bakalım. Hakikaten lan it hayatını ben... arkadaşlar şunu kapatıyorum. da Tenha ten ayarlara getiririz. Yabancı ile konuş. Bir şey diyeceğim. Burada bir dövüşmemiş olmaz değil <gülüyor> Yabancı. İşte buydu galiba o, bizi kara adam beni akşam buluştu. diyor. Daha adını bile bilmiyorum ben Muruk. Şuradaki yaramız da hala geçmedi ya. O şerefsiz büyücü bir bizden onu da alsa. Beni ırkızı ki oğlum. Neden bandan böyle bir şey istiyor? Yes. Niye? Bence birazcık da. Daha... Okey. Şu elimizdeki şey görüyor musunuz arkadaşlar? Eldiveni bu adam varsa onu bile taşıyamaz. O kadar. O kadar kastlı bir şeyiz yani. Ee, hadi peki tam olsun. Kesin birisi ölecek, abi, net söylüyorum. Ölür yani her türlü ölür. Evet. Devreye sayısı azaltma nasıl olacak? Aa, i̇çeriye görmek üzere bizde kimler var? Öktürüm <gülüyor> izinlerim. Yani kasalarca sınırtacak elimizde. Yani seçeneklerimiz ne? İkiye bas. İnşallah çerez olur reis ne diyeyim Bu bizim dostumuz şeye benziyor ya küçük böyle bize yardım eden vardı ya siri dövüşümüzde. Uh. Reis bu yapar ya Reddetmeyecek Saçları da bizimkisine benziyor, az kısa. Aslan be, yani tabii ki Geralt yumruklarını kullanabilir ama Her şeyde de yumruğa başvurmayız İlk başta birazcık söz Kullanmazsak yumruk Zaten biz e, Efsun izlerimiz var, sen etme, sen konuş kardeşim Öt bakayım Oha Nasıl ölmedi lan? Lan nasıl öle? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geralt bile asfal yani foldam için öyle bilen bir karakterken, herhalde çok esnek birisi çünkü çok esnekler o kadar düştükten ölmeyebiliyor bazı insan oldu. Yola koyulma vakti geldi artık reis. O zaman burada buluşacağız. Sonra ne olacak? Amin amin. Yabancı ile konuş görevimizi bitirdik arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi iki tane görevimiz açında. <Gülüyor> Açıl samışı lanetec abi. <Gülüyor> yani kısacası bu görev bayağı uzun olacak. Tamam alalım ya o kadar sıkıntı yok 700 adım Vay be Ama güzel arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var Aslında sıkıntı bile yok Zaten Geralt'la e, Geralt Oynadığımız zaman zaten eğlendiğimiz bir karakter Görev olması bile e, Bu yüzden zaten normalde zaten oyunu bitirmek isteyen Direkt oyunu bitirir arkadaşlar Diye asitlerini yapması ama biz Ne yapıyoruz? Witcher evrenine girmeye çalışıyoruz ve yakında Şöyle söyleyeyim Witcher 1'i bile oynayacağız Witcher 2'yi oynayacağız Devamlı <gülüyor> e, Bütün Witcher'ları oynayacağız Bitireceğiz e, Zaten Witcher kitaplarına da başladım arkadaşlar Bunların özetlerinde size e, Yakın bir zamanda Böyle küçük küçük özetlerle Size de aktarırım tahmin ediyorum ki Şimdi gidelim bir ışın alalım e, İkna etmeye çalışacağız şimdi Güzel kızımız ya da erkeğimizi Artık kimse ismini hatırlamıyorum Kezmer, e, Kezmer erkek de Hatırladığım kadarıyla <gülüyor> Gel bakalım kızıl göz. Daha doğrusu Roach İngilizcesi. Aslında İngilizcesi tam olarak moor Roach'li yani Roach'un tam anlamı kızıl göz olmuyor arkadaşlar. Türkçesinde kızıl göz olarak çevrilmiş. Neden bilmiyorum. Bu arada burası alt yarış şere. Hatırlarsanız Surf eee Stone'da değil de eee Witcher Wild Hunt'ın ana görevlerinde atla birisiyle yarış yapacaktık. Kazanana bir ödül verilecekti. Onu ben kazanmışım Çok güzel maçtı ya. Yani. çok güzel eğlenceli bir at yarışıydı. E, haberiniz olsun Bu buraya gözüme kıstırdım hatırladım ne oluyor önce Deli olmadan Alevi sonları mı var la. Bu da şimdi diyecek ki benim ailemi bul Yeti, ona da bayağı bir uğraşacağız tahminen. <gülüyor> o biraz aslan patlamayacak. <gülüyor> o patlamayacak. Deliye bak ya. Şu an akşam saat 12 arkadaşlar oru sahura kalkacağız Daha kalkmayacağım Ben sahura kadar oturuyorum Bol bol su için sizde Sonra baya bir susuyorum ben. yapmasaynı hayvan için O kötü <gülüyor> Bak Aslında yaşamak için sebebin yok Kavayı kendine havayı uçur dersem Ya uçurursa bir dakika bu arada. Çok karanlık oluyor Böyle bir aydınlık oluyor sonra gidiyor Çok garip arkadaşlar ama elimde sen göre bir iş var dersin. Yani. Ne alaka Cık. Öyle düşünmüyorum. Yakma <Gülüyor> Gitti Salak gitti patlattı kendini Vay mal vay Oğlum sen deli misin ya Tahminen bunu hiçbir şekilde alamayacaktık ya da Çok zor seçimler yaparsak alacaktık ama gitti patlattı oğlum mal mısın sen ya E şimdi ekibi toplayamadım bok yoluna gittim Neyse ya para var Neyse abi salak internet etmeyecek o zaman iş yani mal mısın bir de biz senin şeyini mi çekeceğiz yani deli velet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> delireceğim şimdi ya. ya oğlum bir işimiz vardı lan güzel bir iş ne git patlattın kendini deli velet deli ya arkadaşlar bunlar deli deli bir de kendi git ya bari Patlatmayan lan ses çıktı orada uyuyan bebekler var Terbiyesiz ya Ama siz böyle olmayın <gülüyor> Arkadaşlar Oğlum nereye geldik lan biz bu biz nereye geldik aman Allah Ne su çişedi lazım bunu Dur kaç para istiyorsun? Eğer çok istiyorsan seninle savaşmak zorunda kalırım ama 200 mü? Parayöz koca karılar gibi davranıyorsun Hadi bir anlaşma yapalım daha. 100 yok 160 100 al olan Elimde sanki bir iş var alsan terfi. Tamam bu işi hallettik şimdi. Dur bakalım bize ne verdi? Tamamdır. O zaman bunu da bir kaydedelim. Görevlerde ne varmış? Tamam. Bu arada bu Blunt Edmine'i yapacağım. Yakında da ona da geçeceğim. Tamam. Bunu da yapalım. Daha 29 dakika, 28 dakika, 13 saniye olmuş. Yaparız ya. Daha sıkıntı yok. Roach gel aslanım. Hadi Roach. Ben mi geleceğim İlla şimdi beni mi getiriyorsun gerçekten ya? ya Roy çık yapma böyle bir aslan park üstü. gel işte ya beni uğraştırma be. Bu arada The Witcher Wild Hunt çok güzel oyun arkadaşlar paranız varsa kesinlikle Steam'den alın. Ee, ben diyelim ki İngilizceniz gelişmek isterseniz arkadaşlar shift tap yaparak böyle bir şeyi de yapabilirsiniz. Hemen oradan topluluklar kısmından İngilizce translate yapıp işte Translate'den bakabilirsiniz bilineniz kelimeleri kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yani yapın. O kadar sıkıntı olmaz. 150 adım kaldı. Oh wow oh, wow oh, wow. Oh. Hugo Folf'un saklandığı eve git. Tamam. Bir kişiyi ikna edemedik maalesef ki. Çünkü adam delirmiş gitti kendine patlattı yani. Ama kendisi bile kardeş yapacak bir şey gelip Gidip de kendini patlatırsan, hayatına son vermen mantıksız bir şey zaten de. Yine de sen bilirsin be kral. Vur bakalım kapıyı aslan parçası. Abi biçerimizi tıraş etti ya şey o şerefsiz içimize giren it. Orada bir Şey simgesi var Kurt Okanda var lan Oğlum kurt işaretleri var Oğlum bu incele şunu. O teşekkür ederim. Sağ ol. İncele için şunu. Üzü. Evet. şu an siz bunu oruçken izliyorsanız tabii canınız çekmez. Anlayayım. Bir anda öyle bilir mi? Haydi be Eşkıya mısınız lan siz hayırdır? O Eşkıya bak 33 gücünden Daha 33 gücü bize yine şiddet yarar aslanım Lan ayı gibi koşma, alırım... ...aklını. Gel lan. Bakteri. Olmu sen... Alayım da, yavuz. Yok eyvallah. Bana gerek yok. Nerede la bunun şeyi? Neyse aman. Dur Ne ikna? İkna etmeye gerek. O kadar her şeyi yapalım. Nehir'e dal Ne olacak sanki? Nasıl dalınıyordu ya? ama? Doğru böyle dedi. Nasıl dalınıyordu? nasıl alıyorduk nehir ha suya dal Allah aşkım Geralt nefes tutabiliyor bayağı Lan! Lan ceset var olan Lan onun ceset var lan. Durun olum, herkes ölüyor Hiç kimseyi kurtaramıyoruz ki Neyse Durun bakayım Şuraya gidelim Sonra oraya gideriz, Tam Tamam arkadaşlar, bu video bu kadar olsun Kendinize iyi bakın, iyi dileklerle kalın Evinizden çıkmayın Ve bu videoyu izledikten sonra bol bol ellerinizi yıkayın Bay bay